Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Monster Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız oyun canıvarının yeni bölümüyle karşınızdayız. Aslında geçtiğimiz günlerde atak kısa bir süre önce biz Marvel Avengers'ı incelemiştik. Fakat duyduk ki yeni bir kampanya var. Bu oyunu bedava dağıtıyorlarmış. Biz de bu fırsatı kaçırmayalım. Hem bu oyunu bir kez daha oynayalım. Hem de bu kampanyadan takipçilerimizi haberdar edelim istedik arkadaşlar. halihazırda hazırda Monster Notebook'un bir kampanyası var. Bu kampanyanın Detayları zaten Monster Notebook'un kendi sitesinde bulunuyor. Biz de bu videonun açıklamasına o linki bırakacağız sizlere. Bazı modelleri aldığınızda bu oyun size hediye ediliyor arkadaşlar ve böylece bedavaya gelmiş oluyor. Dipnot olarak belirtelim bu oyun eski bir oyun değil. Yeni çıktı ve bu kampanya dahilinde normal şartlarda paralı olarak satılan özel kostümleri de ücretsiz olarak edinebiliyorsunuz. Dolayısıyla şu aralar yeni bir bilgisayar, oyun bilgisayarı alma düşünceniz varsa... Size tavsiyemiz Master Notebook'un sitesine bir göz atın. Bu arada arkadaşlar şunu da belirtelim sizlere. Bu kampanya 31 Mart'a kadar geçerli. Yani önünüzde hayli uzun bir süre olduğunu belirtebiliriz. Daha Ekim ayındayız. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart hatta Mart'ın da sonu dolayısıyla 5 aylık bir süre söz konusu. Dilerseniz bir yere not alın falan unutmayın. Daha 5 ay boyunca bu kampanya geçerli olacak. Ama bizim size tavsiyemiz oyun daha böyle sıcakken bu aralarda oyun bilgisayarı almayı da düşünüyorsanız bu fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Şimdi dilerseniz oyunu bir kere daha tecrübe edelim hep beraber. Biz biraz oynadık. Zaten daha önce de oynamıştık. Şimdi Taskmaster'la Black Widow'un bir mücadelesi var burada arkadaşlar. Biliyorsunuz Black Widow'un filmi vizyona girecekti. Ve filmde de temel düşmanlardan birisi Taskmaster'dı. Dolayısıyla bunun, bu karakterin Oyunda da karşımıza Black Widow düşmanı olarak çıkması bizim için çok büyük bir sürpriz olmadı. Bu arada şunu da dipnot olarak belirtmek istiyorum. Black Widow bir kez daha ertelendi arkadaşlar. Yani şu anda vizyon tarihi belli değil diyebiliriz. Normal şartlarda çoktan vizyona girmiş olması lazımdı. Fakat malum koronavirüs sürecinden ötürü hala vizyona girmiş değil. Şöyle oyunumuzu başlatalım. Evet burada Black Widow ile Taskmaster'ı öldürmeye çalışıyoruz. Oyunda arkadaşlar genel itibariyle boss savaşları biraz sıkıcı diyebilirim. Neden sıkıcı diyecek olursanız yani bayağı bir uğraşıyorsunuz. Bir yapmanız gereken belli şeyler var, belli hamleler var. Hop, aha. Yakalandık. Şöyle aşağıya doğru gidiyoruz. Belli başlı kombolar var yani böyle serbest bir dövüş stili değil de. Belli başlı komboları yapmak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden biraz boss savaşları da uzun sürüyor. Evet. Evet. Şu bomba attı ha, kaçamadık. Bomba attı. Hemen. Burada bezerde. Aman ne güzel. Bu arada arkadaşlar diğer karakterlerle de oynayabiliyoruz genel itibariyle biliyorsunuz ama işte belli başlı görevler var. Bu görevlerde işte mesela örneğin bu görevi biz Black Widow'la oynamak zorundayız. Yani şimdi bunu kalkıp da bana Torla ya da işte ne bileyim Hulk'la oynasaydı Taskmaster'ı anında yok edebilirdik. Fakat hop kaçalım. Fakat söz konusu Black Widow olunca birazcık uğraşmamız gerekebiliyor. Şöyle kaçtık yine. Ama gene itibariyle dövüş kombaları vesaire gayet iyi diyebiliriz. En azından Black Widow özelinde konuştuğumuz zaman tabii bütün karakterler bunları yapamıyor ama gene itibariyle yumruk tekme vesaire girişebiliyoruz. Yarı canı kaldı bu arada. Evet. Hemen <gülüyor> her zaman olmaz. Hop olmadı. Bir iki kere daha yere yapıştırdık mı? İşi biter aslında. Şöyle şuradan. Ha bomba. Hakan görüşecek. Yok artık ya. Artık Taskmaster'ın işi bitti sayılır. Actuate. Yapalım. Evet şu anda görünmez olduk. Ve bu işte burada. Gitmiş oluyor. Normalde Black böyle bir özelliği yok arkadaşlar. Ee, oyuna özel olarak yapmışlar. Yani biliyorsunuz. Filmlerde izlediyseniz Black Widow'da görünmezlik diye bir şey söz konusu olmuyor. Fakat işte bu karakteri biraz daha güçlendirmek için böyle çeşitli özellikler eklemişler ki Demin gördüğünüz böyle enteresan yumrukları falan var. Tutuyor elini güçlendiriyor, güçlendiriyor, vuruyor. Halk misali bazı vuruşlar yapabiliyor. Lakin genel itibariyle baktığımızda Black Widow'un özelliğini uzaktan silahıyla ateş etmesi yakına girdiğinde Bu arada Hulk geldi, Thor geldi. Yakına girdiğinde ise gayet rahat bir şekilde dövüşebiliyor. Bu arada a -Day. gördüğünüz gibi Avengers'ın dağılmasına neden olan olayı şu anda gözlemliyoruz. Burada da Miss Marvel'ı gördük. Thor. Patladı. Böylece bir şehidimiz de olmuş oldu. Miss Marvel, Müslüman bu arada arkadaşlar. Bunu da size dipnot olarak belirtelim. Evet, Kaptan Amerika öldü. Burada da ölüyor. Yani... Kaptan Amerika'nın kaderi ölmek galiba. Biliyorsunuz Sivil War'da da orijinalinde, filmde değil. Sivil War'da da normalde Kaptan Amerika ölüyordu. Daha sonra yerine yeni bir Kaptan Amerika seçiyorlardı. Fakat Marvel sinematik Evreni'nde biraz daha Kaptan Amerika'nın ömrünü uzatmak için farklı bir yönteme başvurmuşlardı. Sonuç olarak arkadaşlar burada Kaptan Amerika ölüyor ve şöyle geçelim geçebiliyorsak. Avengers'ın tekrardan birlik olmasına tanıklık ediyoruz. Tabi bu kolay bir süreç olmuyor. Müslüman süper kahraman olarak nitelendirebileceğimiz Miss Marvel devreye giriyor. Miss Marvel devreye girdikten sonra tek tek bütün Avengers üyelerini buluyor ve diyor ki insanlığın size ihtiyacı var. Siz neden dağıldınız? Diyor. Ve hepsini bir araya getiriyor. Oyunun temel konusu bu. E, dolayısıyla görev görevde farklı süper kahramanlarla farklı görevleri oynuyoruz. Örneğin Hulk'u gruba dahil ederken Hulk'un görevlerini oynuyorsunuz. Kaptan Amerika öldüğü için onun yerini Miss Marvel'la doldurmuşlar. Miss Marvel haricinde Iron olan görevlerimiz gayet güzel. En son gruba Thor katılıyor. Thor'la çok az oynuyoruz arkadaşlar. Zaten Thor çok güçlü olduğu için bunu çok yadırgamadım ben açıkçası. Çünkü Thor'la önümüze gelene bin tekme gibi dalıyoruz, geçiyoruz. O yüzden hani Tor'la oyun süremizin biraz kısa tutulmasında buna bağladım diyebilirim. Bu arada yan görevler çok fazla ama yan görevlerinin hepsi aynı. Gidiyorsunuz. Birilerini kurtarıyorsunuz. Bir bölgeyi temizliyorsunuz. Hep aynı. Ee, bu yan görevlilerin güzel yanı ise arkadaşlar bir ortak kağıda arkadaşlarınız oynuyor oynayabiliyor olmanız. Hepiniz farklı karakterler alıyorsunuz. Ve bu farklı karakterlerle süper kahramancılık oynayabiliyorsunuz. Bu arada şu anda Miss... Marvel'ın odası diye tahmin ediyorum. Evet Miss Marvel'ı görüyoruz burada. Bir araştırmalar yapıyor kendisi. Skip diyelim ve geçelim. Tamam. Biraz daha Miss Marvel'la oynayayım. Şu anda arkadaşlar Miss Marvel yetenekleri yok. Miss Marvel'ın yeteneklerini biz beraber kazanıyoruz. Burada Ara videoda gösterdi yeteneklerini. Miss Marvel'ın yetenekleri aslında çok da böyle şey değil. Elleri büyüyor, ayakları büyüyor. Biraz böyle e, One Piece izleyenler varsa onlar da bilecektir. O tarz özelliklere sahip. Lastik kız gibi bir şey yani. Eli büyüyor, ayağı büyüyor, uzuyor falan filan. Dalsın tarzı. Fantastik özelliklere sahip. Evet genel itibariyle Avengers güzel bir oyun arkadaşlar. Eğer dediğimiz gibi bu aralar bir bilgisayar alma düşünceniz varsa mutlaka Monster'ın sitesine girip bir göz atmanızı tavsiye ederiz. Eğer Master notbuklardan birini alırsanız bu oyunda size hediye olarak geliyor. Bu oyunun haricinde dediğimiz gibi özel bir kostüm paketi de yanında geliyor. Oyun canavarının bu bölümünde bir kez daha Avengers baktık arkadaşlar. Haftaya yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.